Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir video yapalım dedik sizlere ve ofis turu düzenlemeye karar verdik. Şimdi Merter'de bulunan ofisimizdeyiz. Teknoloji Okulu'nun ofisinde şu anda arkamda görüyorsunuz böyle dolaşa dolaşa geçiyorum. Şöyle güzel de bir manzaramız var onu çekeyim isterseniz. Şöyle güzel de bir manzaramız var. Ofisin manzarasından metrobüsümüzü şöyle göstereyim buradan metrobüsü görelim. Şu an metrobüsü görüyorsunuz, bir de metroyu da buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Ofisimizin manzarası böyle, şimdi biraz da arkadaşlardan biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi ofiste tabii biz farklı farklı işler yapan arkadaşlarımız var. Şu anda geçiyorum ben odalardan bir tanesine ve Teknoloji Oku'nun montaj tarafında Oğuz'umuz var. Oğuz nasılsın? Teşekkür ederim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, ne yapıyorsun peki? Şu an Oyun Canavar'ın son bölümünü yapıyoruz Hangi oyun var? trending Stranding Hideo Kojima'nın başyapıt olmaya çalışıp olup olmayacağı tartışılan oyunu Ben beğendim ya garip bir oyun ama Biz de şimdi görüp öğreneceğiz abi ama iyidir Bakalım. bence de Bakalım diyorsun Evet kesinlikle Şimdi Osman'a geçelim Osman Bey nasılsınız? Yee sizi Şimdi sormalı bir Özkür bir, Bey tabii. Yaşıtanız camiden çıkmıyor siz hala elinizde kamera. Dolaşıp ya. duruyorsunuz yani. Vallahi, vallahi. <gülüyor> yaşıtlığın, yaşıtlığın camiden çıkmıyor. Bırakacağım Mersin işte. sizlere bir bırakacağım bu işleri. Yavaş gençlere devrettim diyorsun gençlere artık. Devrettim diyorsun her yani genç hatta. Ha, bizde iyi, çok iyi, gençliğimiz ya. kalmadı ama. Sen bana devrettikten sonra ben de herhalde direkt başka birine devrederim bu yaşta. <gülüyor> ya, yani artık öyle olacak gibi. Şimdi yaş ortalamamız giderek düşüyor. Çünkü yeni bir arkadaşımız katıldı. Evet. Neyden mikrofonu ha? mikrofonu <gülüyor> versen. Şey tut. Merhaba. Merhaba. Evet, Yağmur Hanım değil mi? Evet, Yağmur Hanım. Yağmur Hanım, stajyerimiz bizim yeni katıldı ekibimize. Evet, sporcuyum. Yağmur, sen ne spor yapıyordun? Atletizm. Valla mı? Çok koşuyor musun peki? Yani koşmaya çalışıyorum, evet. Ne kadar hızlı koşuyorsun? Mesela 400 metre kaç saniye koşuyorsun? 58 saniyede koşuyorum. Evet. Yani i̇nşallah güzel bir sporcu, iyi bir sporcu olursun ya. İnşallah. Temelli bu. Onun için çalışıyorum. Kulübünü de söylesin ya. Kulübünü. Evet. Kulübünü de söyle. Beşiktaş. jimnastik kulübü. Vay. Beşiktaşlısın. Evet. Beşiktaşlıyım. Öyle boş bir kulüpte değil. Siyah beyaz. En Boşu büyük beşiktaş. beşiktaş. Tamam. Tamam. Ya Raltasar'a geçtiğinde tamamlar mı geçseniz? Değil mi? Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> yalanıdır o ben söylemiyorum yani. Yani ne yapalım onların kıyafetini onların evet. armasını taşıyoruz yani. Yani evet. profesyonel düşün işte. Onların <gülüyor> armasını taşı. Peki Yağmur, teknoloji okuda ne yapacaksın? Eee Instagram'la ilgileneceğim. YouTube'da e, videolarda yer alacağım. <gülüyor> ee, onun haricinde bu tarz işler. Yer. Bu tarz işlerle evet, evet, uğraşacağım. Ne yer alacaksın? Bunu da söyleyelim. Evet inşallah. Ee, güzel videolar <gülüyor> gelecek inşallah. Evet Sporcu kesinlikle. Spor tarafında özelliklerini kullanacağız, onu da söylüyorum. Evet, Kendisi onları da kullanacağız. Kendisi lisede okuyor şu anda, son sınıfa geçti. Evet, son sınıfa, evet, sınıfa seneye, üniversite. İnşallah güzel bizimle çalışmaya devam edersin inşallah. Evet, edeceğim. Teşekkür ederim. Alayım mikrofonumu. Şuradan şimdi ofisten balkonda çıkayım biraz. Balkondan size manzara göstermek istiyorum. Şöyle. Açıyoruz kapıyı. Evet şimdi ofisin manzarasındayız böyle güzel bir L şeklinde bir balkonumuz var şöyle çıkıyoruz bakın yürüyorum balkonda şöyle dolaştık 16. kattayız bu arada arkadaşlar o burada ne var böyle ya aman Allah'ım sıcak mıdır acaba çok sıcak değil bu arada Şuna bir bakalım mı ya? Burada bir şey var. Bunlar boş tencereymiş ya. Mutfağa doğru geçelim. Mutfakta Seriye ablamız var. Ooo Seriye abla ne var bugün yemekte? Bugün yemekte beşamel soslu kavak. Evet. Şehriye çorbası. Evet. Ve makarna. Ooo. Güzelmiş. Bakalım. Bakalım. Bu şehriye çorbası. Evet. Ooo çok güzel. Şehriye çorbamızı gördük. Burada ne var? Oo makarna. Maşallah. Bir de salatamız da var. Yemeğimizi de fırında çekebilirsiniz. Yemek de fırında mıymış? Oo maşallah. Bugün öğle yemeğimiz buradan? Seri ablamız sağ olsun bize böyle yemekler tatlılar. Tatlı da eskisi kadar yapmıyorsun ama Seri abla. E şu an hava sıcak olduğu için... Yapmıyorsun. Yok. Tabii. Tamam. Çok, çok da tatlı gitmiyor. Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman. Bir şey değil. Şimdiden hatiyet olsun. Aa, işte yazılımcı <gülüyor> arkadaşlar da geldi. Bu arkadaş Sedat, bu da Mert. Ofisimizin yazılım ekibindeler kendileri. Süper insanlardır. Özellikle Mert çok süperdir. Sedat da süperdir. Seviniz değil mi Sedat? Oo. Konuşmuyorsun ama. Ya yani biraz sesim bitti. Gençler, gençler. gençler. O çok Yok, Ne için çekiyoruz, ne yapacağız bunu? bunu e, ofis videosu yapacağız. yapacağız. Ofis videosu mu yapıyoruz? Evet. Ama ben hazırlıksızım böyle abi. Olmaz ki böyle Ne yapacağımı? Sedat mak makyaj mı yapacaktı yani? Olmaz abi. Yatarım teknolojik ben belki. Teknoloji buradaki Sen ne düşünüyorsunuz Özgür Bey? Ya işte güzel güzel şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu Teknoloji Oko'da yapılan birçok şeyin arkasında bu iki arkadaşımız var. Bir şey istiyoruz biz mesela. Şunu şöyle yapalım, böyle yapalım. Hemen yapıyorlar. <gülüyor> Sedat yapmıyormuş. Mert yapıyormuş. Mert sağ olsun. Gecenin ikisinde kalkıp bizim için bir şeyler yapıyor. Çok sağ olsun. Öyle diyeyim yani. Değil mi? Tabii ki her zaman. Her zaman. Teşekkür ederim. Ben dolaş. Şeyler yapıyor. Herkes o için yaptım diyor ama ne oluyor bilmiyoruz Yapıyor. Güzel şeyler oluyor. Ben dolaşmaya devam edeyim arkadaşlar. İşte ofiste de böyle. Bu odanın arkasında da bizim yazılımcı arkadaşlar. Şu odanın arkasında. Onları da bir çekelim isterseniz. İşte yazılım ekibinin odası da burası. Işıklarımız burada duruyor. Çekimlerde kullanıyoruz. İşte burası da yazılım ekibi mobil taraftaki arkadaşlarımız da burada çalışıyorlar. Tahir. Nasılsın Tahir? İyi mavi. teşekkürler. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bir, ufak tefek sıkıntılar var onları ile. Telefon çaldı. Evet, telefon çaldı. Telefon çaldı. Teşekkür ederiz. Ali Bey, aramızda yeni katılan bir yazılımcı Herhalde. kardeşimiz. Merhaba. Merhaba. Uzak kaldın sen öyle Çıkmaz mikrofona. Merhaba. Sen mobil taraftasın değil mi? Evet abi mobil taraftayız. Ee, güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ne zaman başladın sen? Yeni mi oldu? Üç gün mü oldu? Üç gün oldu. Üçüncü günüm Üç gün. bu. İşte biz de bu teknoloji için bir şey yapıyoruz da. Ee, kanalımıza ofis videosu çekiyoruz şu anda. Ofiste neler yapıldığını görün. Tabii buradaki ekibin tamamı arkadaşlar bizim için çalışmıyor. Başka işler de yapılıyor. Ee, bilgin Pro biliyorsunuz bilgin Pro altında biz çalışıyoruz böyle ofisimizde bu şekilde tekrar kendi odamıza dönelim teşekkür ediyorum arkadaşlar kolay gelsin teşekkürler sağolun sağ evet şimdi odamıza geri dönüyoruz ve tekrar buradayız evet arkadaşlar son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak söylemek istediğimiz bir şey bizi takip etsinler youtube'da evet Instagram'da. youtube'da çok Farklı içerikler gelecek, işte e, Yağmur'un da içerisinde yer alacağı videolarda farklı teknolojik konuları takipçilerimizi bekliyor olacak. Yani sadece böyle hani telefonun teknik özellikleri tasarımı değil de mesela Yağmur lise öğrencisi. Yağmur'a şu telefonu vereceğiz diyeceğiz ki bu telefonu alır mısın lise öğrencisin? Neyine bakarsınlar? Değil mi? Yani sen markete gittin, market diyorum, bakkal falan, <gülüyor> <gülüyor> teknoloji mağazasına gittin, bu telefonu alırken neyine bakarsın? Şöyle bir elini alırsın. Senin için önemli olan nelerdir? Alır mısın? Almaz mısın? Bu telefon seni ilk bakışta ikna eder mi? Etmez mi? Tarzında değişik içerikler gelecek. Sadece hani telefonlar için değil. Akıllı bileklikler, saatler. Farklı farklı ekipmanlar yani. Bu tarz videolar, içerikler hazırlayacağız. Sizler için o yüzden bizleri takip etmeye devam edin diyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Her zaman yaptığımız uyarıyı tekrar ediyorum. Teknoloji Oku YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.